Merhabalar. Bu videomda 20 Ağustos 2019 Salı gününün astrolojik gündeminden bahsedeceğim. Güne Ay Koç burcunda başlıyoruz arkadaşlar. Günün saatlerinde Ay'ın Merkürle güzel bir etkileşimi var. Dolayısıyla zihnimizin berrak olduğu aslında duygularımızın ve mantığımızın aynı oranda güzel bir şekilde ilerleyebildiği bir e, pazartesi gecesi pazartesi salıya bağlayan gece de deneyimleyebileceğiz ancak ayın satırnı olan sert açısı biraz gergin hissetmemize sebebiyet verebilir biraz kısıtlanmış sınırlanmış ve gergin hissedebiliriz. Bunun yanı sıra sabahın ilk saatlerinde özellikle Ay, Merkür ve Jüpiter arasında gerçekleşen üçgen açı destekleyici bir gökyüzü gündemi beraberinde getiriyor. Özellikle ateş burçlarında meydana gelen bu açıyla beraber herhangi bir girişim, cesaret isteyen konular, spora başlama, dediğim gibi herhangi bir girişim başlatma, ön plana çıkma konusunda aslında bizi destekleyecek bugün boyunca özellikle öğle saatlerine kadar etkili olacaktır bu yerleşim. Ay, Merkür ve Jüpiter arasında gerçekleştiği için bu etkileşim doğal olarak zihinsel olarak daha iyimser bir potansiyele sahip olmamızı ve olaylara daha pozitif yönden bakmamızı sağlayacaktır. Sadece Satürn ve Pürüt arasındaki sert etkileşim zaman zaman bizi sıkısa, bunaltsa, daraltsa da gökyüzündeki bu büyük üçgen kalıp aslında bizi gün boyunca koruyacaktır. Öğle saatlerine doğru, özellikle Ay'ın Güneş ve Merkürle ve aynı zamanda Venüs ile bir araya getirdiği açılar dikkat çekmekte. Burada Güneş ile Venüs'ün kavuşumda olduğu ve Güneş'in Venüs'ün kalbinde olduğunu görüyoruz. Yani aslında Venüs'ün temsil etmiş olduğu konular pardayacak. Venüs'ün temsil etmiş olduğu konularda. Zirveye ulaşacağız diyebilirim ki 10. evinde olacak haritanın 9 ve 10. ev aksında Aslan Burcu'nda olacak bu kavuşum. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkiler anlamında karşımızdaki insana sevgimizi ifade etmek veya... E Güzelliğimiz, fiziksel özelliklerimiz ve kişisel bakımımızı ön plana çıkarmak adına aslında ihtiyaçlarımızın ve isteklerimizin zirvesinde olacağız diyebilirim. Yani bugün özellikle kişisel bakımımıza önem verebiliriz. Bunun yanı sıra her zamankinden daha güzel, daha yakışıklı, daha çekici gözükmek isteyebiliriz. Daha çok ilgi çekebiliriz ve bu alanda özellikle dikkat çekmekten, çok fazla ilgileri üzerimize toplamaktan pek de rahatsız olmayız gibi gözükmekte. Saat 2 civarında ayın Plüton'la yapmış olduğu sert açı kesinleşecek. Dolayısıyla biraz manipülatif olabiliriz. Özellikle duygularımızı ifade ederken kendi kendimizi manipüle etme ihtimalimiz vardır. Veya yaşadığımız olayları, karşılaştığımız durumları fazlasıyla abartma, fazlasıyla kafamıza kurma ve yorma eğiliminde olabiliriz. Bu hususu özellikle akşam saatlerine kadar dikkat etmekte fayda görüyorum. Günün ilerleyen saatlerinde ayın e, güneşle yapmış olduğu açıyla beraber aslında günü kapatırken her ne kadar satürn ve plütodan sert açılar alsak da e, güneşle ve venüsle yapmış olduğu iyice açılarla aslında içimizdeki potansiyeli çıkarabileceğimiz mantığımızı ve duygularımızı eş zamanlı olarak e, bir arada yürütebileceğimiz ve duygularımızı kontrol altına almak noktasında güneşten ve venüsten ciddi destekler bulabileceğimiz bir gün kapanışı bizleri bekliyor olacak. Her birinizde güzel. Güzel bir salı günü diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda video fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bunun yanı sıra danışmanlık almak isteyen arkadaşlar için evrenselkadimbilgiyetci.com adresine e-posta göndermelerini rica edeceğim. Ve instagramdan astroloji olarak e, ismim var attığınız zaman instagram adresime de ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.